Merhabalar, e, Ocak 2020 astralojik gündemi ne şekilde olacak, Ocak ayında bizleri neler bekleyecek bunlardan bahsedeceğim sizlere ve akabinde burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Tek bir videoda geçecek bütün yorumlar. Dolayısıyla bu videoyu izleyen herkes aynı zamanda burç yorumlarını da dinlemiş olacak. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Farklı içeriklerle de videolar hazırlamaya çalışıyorum. Eğer şöyle bir genel olarak kanalıma göz atarsanız astroloji öğrenmek isteyenler için, doğum harita analiz örnekleri, aylık, günlük, önemli tarihler, transitler ve genel anlamıyla burçlara ilişkin videolar hazırlıyorum. Şimdi aslında aile burç yorumlarına biraz ara vermiş olmama rağmen Ocak ayının önemine binaen Ocak ayına ilişkin bir video hazırlamak istedim. Neden önemli? Çünkü çok önemli birkaç etkileşim var. Bunlardan ilki 12 Ocak'ta meydana gelecek olan Satürn-Plüton kavuşumu. Satürn-Plüton kavuşumu Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ve gerçekten aslında 2020'nin teması bu kavuşum üzerine kurgulanacak arkadaşlar. Dolayısıyla Satürn ve Plüton gibi iki zorlu gezegenin Oğlak Burcu gibi zorlu bir burçta kavuşumu ve özellikle 2019 senesinden itibaren Oğlak Burcu alanlarında yaşamış olduğumuz deneyimler, zorluklar ve çabalar göz önüne alındığında hayatlarımızın Oğlak Burcu'nun sembolize eden ev ve alanlarında yüksek enerjili eee birçoğumuz açısından zorlayıcı köklü ve kalıcı değişimler hayatımıza enjekte olacak. Yani ne demek istiyorum? Plüto biliyorsunuz Akrep burcunun gezegenidir modern astrolojide ve 8. evle ilişkilendirilir. 8. Ev ve Akrep burcu kombinasyonu Ölüm ve yeniden doğmayla doğrudan lintelidir biliyorsunuz. 8. evde özellikle buradan da bir tiyo vermiş olayım. 8. evinizde haritanızda yoğun bir gezegen enerjisi varsa demek ki sizin hayatınız genel itibariyle e, krizler, e, ölmek ve yeniden doğmak, sil baştan başlamak gibi mecaz anlamda ve gerçek anlamı da olabilir. Ancak genel itibariyle mecaz anlamda söylüyorum. Zorlu geçmiş demektir. Belki başınızdan kazalar, belki kayıplar, belki ameliyatlar, belki psikolojik altyapılı travmalar geçmiş olabilir. Ve siz esasında oldukça spritüel, e, kendi kendini e, baştan doğurabilen, doğurtabilen, ve aynı zamanda zorluklarla mücadele becerisi kazanabilmiş kişilerdensinizdir. Özellikle 8. evdeki zorlayıcı gezegen pozisyonları. Yani 8. evinizde Mars varsa, Satürn varsa, Uranüs varsa, efendim zaman zaman Jüpiter sert etkiler aldığı zaman keza aynı şekilde etki gösterebilir. Bunun yanı sıra 8. evinizde Neptün varsa gibi. E, konular e, sizi fazlasıyla zorlayacaktır ve ancak bununla beraber spiritüel alanda becerileriniz gelişmiştir. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan e, Plüton böyle bir gezegendir arkadaşlar ve Satürn'de biliyorsunuz e, 10. ve Oğlak Burcu ile ilişkilendirilir ve Satürn aslında Elisopalı öğretmen olarak e, çok kısa e, ve e, çok kabaca tabir edecek olursak nitelendirilir bu noktada. Burada e, bize 2019 senesi boyunca öğretilmek istenen 2019 senesi boyunca sınandığımız alanlarla alakalı bazı şeyleri artık geride bırakarak sil baştan başlamak durumunda kalacağımız kadersel değişiklikler söz konusu. Bunlar öyle değişiklikler ki arkadaşlar hani nasıl diyeyim? Mesela e, örnek veriyorum e, yani ben her gün şunu yerim ama her gün kahve içerim ama yanında da bugün çikolata yiyeceğim gibi değil artık kahve içmeyi tamamen kesiyorsun kahve ile artık hayatın boyunca bir daha karşılaşmıyorsun nasıl bir örnek oldu bilmiyorum direkt e, aklıma gelen örneği verdim yani e, o kahve artık hayatından bu zamana kadar hayatında bulunan bir alışkanlık e, bıçak gibi kesiliyor ve yerine yeni bir alışkanlık geliyor. Bu noktada aslında hepimizin her 5-6 yılda bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini yani eski bizi ararken aslında ondan ne kadar uzaklaştığımızı fark ettiğimiz bir döngü içerisindeyiz zaten ama bu döngü Satürn-Pürütö kavuşumuyla beraber kesinleşecek ve netleşecek arkadaşlar. Zaten mutlaka yorumlarda yazın Ocak ayında ne gibi etkiler yaşıyorsunuz özellikle Ocak ayının ilk yarısında. 2020 zaten Ocak ayı itibariyle hızlı bir biçimde etkilerini göstermeye başlayacaktır. Aynı zamanda 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması yaşayacağız. Yani aynı zamanda bir tutulma ayı da Ocak ayı. Dolayısıyla hem bir tutulma hem güçlü bir kavuşum hem her ay olduğu gibi bir yeni ay hayatımızda oldukça büyük etkileri de barındırıyor olacak. 10 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulmasına ilişkin ayrıca bir video hazırlayacağım. Dolayısıyla çok fazla detayına girmek istemiyorum. Ancak yine de kısaca bu ay tutulması nasıl açılar alacak ve bizleri nasıl etkileyecek buna bakacak olursak. Öncelikle Yengeç Burcu'nda gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz zaten tutulmalar döngüsü 2019 boyunca. Yengeç ve Oğlak aksında ilerliyordu. Bu da artık Yengeç Burcu'nda göreceğimiz son tutulmalardan. Bu tutulmayla beraber özellikle Oğlak Burcu'nda Ocak ayı itibariyle yoğun bir gezegen steryumu olduğunu görüyoruz. Yani Merkür'ün, Satürn'ün, Plüton'un, Güneş'in hemen hemen birbirine kavuşum orbunda gerçekleştirmiş oldukları bir açı var. Ve bunun tam karşısında meydana geleceği için bu tutulma aslında bizim haritamızdaki oğlak burcu alanlarından ne derece koptuğumuzu, neler başardığımızı 2019 yılı boyunca ve artık bunun için karar aşamasına, harekete geçme aşamasına neler yapacağımızı gösteriyor olacak. Evet, onun dışında 24 Ocak'ta da bir yeni ayımız var. Bu yeni ay Kova Burcu'nda meydana gelecek. Kova Burcu'nda meydana geldiği için aslında bütünsel olarak... Bir takım fikirlerimizin değişeceği, topluma, hayatımıza yönelik fikirlerimizin güncelleneceği bir süreç olacaktır ve yeni kararlar almaya başlayacağız. Zaten 20 Ocak tarihi itibariyle Güneş burcuna geçiş yapacak ve hemen akabinde 4 gün sonra da burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu arada eğer hatırlıyorsanız kanalımı uzun süredir takip ediyorsanız benim yapmış olduğum aylık yorumlar, haftalık yorumlarda oldukça detaylı ve kapsamlı yorumlar yaptığımı fark etmişsinizdir. E, bu bağlamda e, bundan sonra e, eğer sizlerden de talep olursa o ayın astrolojik takvimini gün gün belirtmek istiyorum ve video içerisinde geçirmek istiyorum. Eğer böyle bir isteğiniz ve talebiniz olursa ayın astrolojik takım yani alıp kağıdı kalemi not alabileceğiniz bir video hazırlama aşamasında da olabiliriz. Mars 3 Ocak tarihi itibariyle yay burcuna geçiş yapacak ve 10 Ocak tarihinde ise Uranüsün retrosu tamamlanacak arkadaşlar. Ve bahsetmiş olduğum gibi 12 Ocak'ta Satürn ve Plüton'un büyük kavuşumuna şahitlik edeceğiz ve 13 Ocak'ta Venüs balık burcuna geçiş yapacak ve Venüs'ün daha iyice etkilerini hissetmeye başlayacağız. Evet bu ay dediğim gibi aslında ayın en önemli gündemleri ayın 10 ila 12 arasındaki o sıkışık gündem içerisinde meydana gelecek. Özellikle bir tarafta yengeç burcunda ay tutulması meydana gelirken tam karşısında oğlak burcunda 2 gün sonra güçlü bir kavuşum meydana gelecek ve haritalarımızın oğlak yengeç aksı yine e, hareketli olacak. Ocak ayı itibariyle her ne kadar 2020'ye geçiş yapıyor olsak da 2019'un hesabını kapatmadan geçiş yapamayacağız arkadaşlar. Evet. E, Ocak ayı genel gündemi bu şekildeydi. Şimdi e, burçlara ilişkin e, ne gibi etkiler olacak bunlardan bahsedelim. Evet. Burçlara ilişkin etkilere geçmeden önce e, aslında sizin için böyle bir şey planlıyordum ancak e, hangi videonun sonunda e, paylaşmam gerekir e, buna ilişkin bir fikrim yoktu. Şu an e, hazır yılbaşı yaklaşırken sizlere ufak bir yılbaşı hediyesi e, ve çekilişi başlatmak istedim. Tabii ki ben buradan size e, güzellik ürünleri, kitap hediyeleri göndermek isterim. Ancak e, kanalımın içeriği hasebiyle e, farklı e, beklentileriniz var benden. Bu yüzden belki ileride o tarz çekilişler de yaparız. Ancak e, bu yapacağım çekilişin sizi daha çok ilgilendireceğini düşünüyorum. Bu çekilişle aranızdan 3 kişiye 2020 senesinin nasıl geçeceğine dair bir analiz hediye etmek istiyorum. Ee, tabii ki çok genel kapsamlı olacak. Ee, benden danışmanlık alan arkadaşlara yapmış olduğum çalışmanın aynısını yapmam çok güç arkadaşlar. Ee, ancak yine de sizlerin e, belki imkanı olmayan arkadaşların merakını gidermek adına 2020 e, eğer doğum saatiniz, e, doğum yeriniz, doğum tarihiniz ise sizin açınızdan nasıl geçecek buna ilişkin bir çekiliş yapacağım. E, eğer doğum saatiniz net değilse arkadaşlar bir yakınınız veya bir başkası için de e, analiz yaptıracaksınız. Bilirsiniz. Çekilişin şartları e, öncelikle tabii ki e, YouTube kanalıma abone olmak ve takip etmek olacak, e, bu videoyu beğenmek olacak, Instagram @öpikosas söyleyeceğim hesabımı takip etmek olacak e, ve e, Çekilişin katılımını artırmak için yorumları bu defa daha çok dikkate almak istedim. Yani ben bir kura çekmeyeyim de size belirlemiş olduğum yorum sayısına göre bu yorumu yapan kişi çekilişe katılmış olsun diye düşündüm. Dolayısıyla gerekli katılım olmadığı takdirde ne yazık ki çekiliş iptal olmuş olacak. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Aranızdan 3 kişiye 2020 senesinin nasıl geçeceğine dair 15'er dakikalık bir analiz yapacağım. Hatta e, müsaadesi olursa arkadaşların e, bu analizi de e, YouTube kanalımda paylaşabilirim. Şartlarım ise YouTube kanalımı takip ediyor. Abone olmanız e, ve aynı zamanda videoyu beğenmeniz. Bu videoyu e, tabii ki yorum yapmanız. Çünkü yorum sayısına göre e, değerlendireceğim. Ve Instagram opikusasöloj hesabımı takip ediyor olmanız olacak arkadaşlar. E, bu çekilişle en azından e, tam bir yılbaşı ve yeni yıl hediyesi e, vermiş olabilirim diye düşünüyorum. E, çekilişi kazananlar bu videonun altına 200. yorumu yapanlar, 300. yorumu yapanlar, ve son olarak 500. yorum yapanlar olacak arkadaşlar. Biliyorum bu videonun altına çok fazla olumsuz eleştiri gelebilir. Ancak ben bu, bu şekilde yapmak istedim bu defa çekilişi. Zaten 2 sene boyunca eğer kanalımı ilk baştan beri takip ediyorsanız bir çok defa çekiliş yaptım. Çok da pozitif şartlarla yaptım. Yani yaklaşık 50 kişinin katıldığı bir çekilişte 3-5 kişinin analizine bakmışlığım vardır. Ancak şimdi ne yazık ki bu kadar fazla vaktim yok. Dolayısıyla siz ne kadar katılım gösterirseniz ben de o kadar çok kişiye analiz yapmış olacağım. Yani 200. yorumu yapan, 300. yorum yapan ve 500. yorum yapan arkadaş benden yılbaşı hediyesini kapmış olacak arkadaşlar. Şimdi burçlara ilişkin yorumlara geçiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç alanlar. Ocak ayında özellikle kariyer hayatınızla ilgili önemli bir değişim, önemli bir karar evresine geleceğinizi görüyorum. Ee, özellikle 10. elinizde meydana gelen Satürn-Pürüt'e kavuşumuyla beraber hayatınızla ilgili çok güçlü bir değişim, geleceğinizle alakalı çok güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Birçok koç burcu evlilik kararı alabilir, ayrılık kararı alabilir, iş değişikliği, kariyer değişikliği gibi durumlar ortaya çıkabilir. Eğer devletten bir haber bekliyorsanız devletle alakalı e, olumlu veya olumsuz haritanızın almış olduğu açılara geri, geri dönüşler olabilir. Aynı zamanda 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması ile beraber 4. E, evinizle alakalı yani eviniz yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle alakalı e, bir duygusal e, kopuş süreci de söz konusu. Belki bir kariyer değişikliği, belki devletten gelen bir haber, bir atanma sonucu yer ve ülke değişikliği veya şehir değişikliği, konut değişikliği yapmanız söz konusu olabilir. Veya geleceğinizde ilerlemek istediğiniz noktada eğer ebeveynleriniz aileniz bir takım engeller çıkarıyorsa onlarla duygusal zıtlaşmalar yaşamanız söz konusu olabilir. Ee, ay sonuna doğru yani 25 Ocağa doğru burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin 11. evinize etkiliyor. 11. evinizde meydana gelen bu yeni ay ile beraber yeni bir sosyal çevreye girme ihtimaliniz oldukça yüksek. Kariyer gelirlerinizde yenilikler, değişiklikler, artışlar söz konusu olabilir. Özellikle bu ay içerisinde kariyerinizle ilgili hızlı bir ivme kazanırsanız bununla alakalı da yol kat etme ihtimaliniz oldukça artacaktır. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni iş birliktelikleri elde edebilirsiniz. E, dediğim gibi e, kariyerinizde alakalı ünvanınızın yükseleceği yeni ünvanlar kazanacağınız durumlarla da karşılaşıp Bu anlamda özellikle Geleceğinizi şekillendirmek ve toplum önündeki statünüzü değerlendirmek için yeni kararlar alabileceksiniz Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber aslında daha çok seyahat etmek isteyeceğiniz, daha çok okumak, araştırmak isteyeceğiniz fikirlerinizi ve inandığınız ideolojileri daha hırslı bir şekilde savunacağınız bir süreçte başlayacak. Özellikle Ocak ayının başlarında Mars ve Venüs arasındaki sert etkileşim yaşayacak. İlişkilerde zorluklar yaşatabilir yani fikir ayrılıklarından kaynaklı zorluklar yaşatabilir ve seyahatlerde bir takım aksaklıklarda karşınıza çıkarabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Ay ortasından itibaren Venüs balık burcuna geçiş yapacak. Bu da sizin 12. evinize etkiliyor. Bununla beraber daha çok içsel anlamda huzurlu ve mutlu hissedeceğiniz maneviyatınızın artacağı, kendinizi dingin hissedeceğiniz ve biraz daha dinlenmek ve biraz da Geçmişle alakalı sorgulamalar yapmak için güzel fırsatlar yakalayacaksınız ay sonuna kadar. Ocak ayı gündemi kısaca bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ocak 2020'de Özellikle 2019'un hesaplarını kapatmak üzere 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması sizin 3. evinize etkileyecek. Dolayısıyla e, iletişim, yakın çevre kardeşler, yakınlar, kuzenlerle alakalı önemli bir karar evresine geldiğinizi söyleyebilirim. Bu noktada bir anlaşma veya teklif sonlandırılabilir veya yakın çevrenizle alakalı duygusal bir takım kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda 12 Ocak tarihinde satürn Plüto kavuşumu var. Sizin 9. evinizde meydana gelecek. Bu kavuşumla beraber hayatınızda çok önemli bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Ani bir kararla üniversite eğitimine başlayabilirsiniz. Ani bir kararla Yurt dışına taşınmaya karar verebilirsiniz. Aniden fikirleriniz, hayata bakış açınız ve görüşlerinizde değişimler söz konusu olabilir. Bu anlamda ufkunuzu genişletecek, aynı zamanda sizi biraz da zorlayacak, eskisinden daha farklı yollara sürükleyecek değişimler söz konusu olabilir. 25 Ocak'ta ise bir yeni ay var. Bu yeni ay burcunda meydana gelecek. Yani sizin 10. evinizde. Bu yeni ile beraber geleceğinize ilişkin yeni bir yol çizeceğinizi söyleyebilirim. Kariyer hayatınız, geleceğiniz, önünüzdeki yeni süreçlerle ilgili yeni bir süreç içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Aynı zamanda sene içerisinde, Ocak ayı başlangıcı içerisinde Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber 8. evinizde bir hareketlilik söz konusu. Biraz bilinçaltı ile alakalı, öfke problemleri ile alakalı durumlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlığınıza ve psikolojinize de dikkat etmeniz gereken bir süreç. Söz konusu olacaktır ve Ocak ayı ortası itibariyle Venüs'te Balık Burcu'na geçiş yapacak. Bu da çok iyi sosyal çevreler içerisinde bulunabileceğiniz aynı zamanda e, ay sonuna kadar ki süreç içerisinde e, güzel paralar kazanabileceğinizi gösteren bir döngüdür. Bu bağlamda oldukça şanslı ve fırsatlı bir e, Ocak ayı sizi bekliyor olacak. Umarım her şey yolunda gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ocak ayı gündemi videonun başlangıcında da bahsettiğim üzere oldukça yoğun bir gündem. Özellikle bir ay tutulması ve çok önemli bir kavuşumdan bahsediyoruz. Bu kavuşumlar tabii ki bizi oldukça etkiliyor olacak. 10 Ocak tarihinde bir ay tutulması meydana gelecek. Bu ay tutulması sizin ikinci eviniz etkileyecek. Dolayısıyla parasal kaynaklarınızla alakalı bir sonlanma, bir son bulma, bir tamamlanma evresine geçiş yapabilirsiniz. Bu noktada işinizi tamamlayıp başka bir işe geçebileceğiniz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda gelirlerinizde de kısıtlamalar söz konusu olabilir. Biraz özgüvenle alakalı sıkıntılar yaşayacağınız bir süreç olabilir. 12 Ocak tarihinde ise bir satürn-plüto kavuşumu söz konusu. Bu da sizin 8. evinizde. Yani parasal konular Ocak ayı itibariyle oldukça önemli olacağı benziyor. Özellikle birileriyle ortaklaşa paylaşmış olduğunuz gelirler, paylaşımlar, gelirler, Maddi manevi konular noktasında çok ciddi bir dönüşüm söz konusu olabilir. Bir miras konusu çözümlenebilir. Ee, çok yüklü bir para verebilirsiniz veya çok yüklü bir para hesabınızdan çıkabilir. Ee, psikolojik olarak da e, çok güçlü hissedeceğiniz ama aynı zamanda zorluklarla mücadele edeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. 25 Ocak tarihinde ise e, bir yeni ay var. burcunda meydana gelecek bu yeni ay e, sizin 9. evinizde. Dolayısıyla e, bu da özellikle hayata, yeni ufuklara daha e, güzel bir şekilde bakacağınız yeni kararlar ve yeni bir yaşam felsefesi edinmek için e, yeni bir hayat yolculuğuna başlayacağınız bir sürece e, işaret ediyor. Ocak sonu itibariyle böyle bir süreç içerisine girebilirsiniz. Aynı zamanda bu ay içerisinde Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber ikili ilişkilerde her zamankinden daha fazla tartışmalar, sıkıntılar, agresif tutumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra Ocak ayının ortasından itibaren Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber kariyerinizde şanslar, fırsatlar, güzel destekler de Görebilirsiniz. Umarım güzel bir ay olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Sevgili yengeçler Ocak ayı özellikle sizin yine yakanızı bırakmayacak ve 2019'un rövanşını almak üzere harekete geçiyor olacak. Bu noktada özellikle 10 Ocak tarihinde burcunuzda meydana gelecek olan ay tutulması artık 2019 yılı boyunca yaşamış olduklarınızın bir değerlendirmesini yapmak ve bu noktada geçmiş size veda etmek ile ilgili görevlendirilmiş durumda Dolayısıyla yeni kararlar alacağınız geçmişle alakalı meseleleri toparlayacağınız bir süreci deneyimli olacaksınız aynı zamanda 12 Ocak tarihinde tam karşınıza 7 evinizde meydana gelen Satürn Plüto kavuşumuyla ikili ilişkiler evlilikler ortaklıklar noktasında çok ciddi bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz burada e, bu birçok yengeç burcunun evlilik kararı alacağı anlamına gelebilir. Hiç evlilik düşünmeyen bir yengeç burcu bu ay evlilik kararı alabilir. Ee, birçok yengeç burcu için ayrılık kararı söz konusu olabilir. Bununla beraber ortaklıklar, iş birliktelikleri, hukuksal konularda önemli değişimler yaşatabilir sizlere. 25 Ocak tarihine geldiğimizde ise bir yeni ay var. Bu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu da yeni bir yol, maddi konularda belki bir miras, belki bir nefaka paylaşımı, ekstra gelirlerde bir artış, belki eşin maddi durumuyla alakalı yeni gelişen koşullar gibi durumlara sebebiyet verecektir. Aynı zamanda Ocak ayı itibariyle Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber iş hayatında her zamankinden daha fazla aktif olacağınız, günlük koşturmacanızın, günlük temponuzun yoğun olacağı, ve biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç olacağını gösteriyor. Ve ay ortasından itibaren Venüsün balık burcuna geçmesiyle de e, bilhassa seyahatler ve eğitimler fırsatlar noktasında. Çok güzel imkanlar yakalayabileceğiniz gözüküyor bu noktada ve yeni insanlarla tanışma imkanınız da söz konusu sizin ufkunuzu geliştirecek, sizi farklı bir dünyaya yönlendirecek insanlarla tanışıp kaynaşabilirsiniz. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ocak 2020'de özellikle bir ay tutulması ve çok önemli bir kavuşum bizleri bekliyor olacak. Bunlar da aslında 2019'un rövanşını alabileceğimizi bize göstermekte. 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma sizin 12. evinize etkili olacak. 12. evinizde meydana gelen bu tutulma ile özellikle... Ee, geçmişle alakalı çok önemli bir hesaplaşma ve kapanış evresine geçiş yapacağınızı söyleyebilirim. 12 Ocak tarihinde ise 6. evinizde bir e Satürn Plüto kavuşma meydana gelecek. Bu iş hayatınızla alakalı çok güçlü bir değişim gösteriyor. Sağlığınızla alakalı önemli bir durum gündeme gelebilir. Ve iş ortamınız, pozisyonunuz, günlük alışkanlıklarınız, günlük mücadele etmiş olduğunuz alanlarda çok köklü bir değişim sizi bekliyor olabilir sevgili aslanlar. 25 Ocak tarihinde ise 7. evinizde bir yeni ay var. Bu e, ilişkiler evinizde, ciddi ilişkiler evinizde yeni kararlar demektir. Bir çok yükselen aslan e, evlilik kararı alabilir. E, ortaklık kararı alabilir bu ay içerisinde. Mars'ın Yay burcuna geçiş yapmasıyla beraber e, Ocak ayı başı itibariyle Hayatınıza daha çok aşk ve heyecan isteyeceğiniz aktiviteler yani adrenalin araşında olacağınız bir süreç başlayacaktır. Ve ay ortasından itibaren Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle beraber de başkalarından göreceğiniz maddi destekler, ekstra gelirler noktasında da ciddi şans ve fırsatlar yakalayabileceksiniz. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Ocak 2020'de çok önemli gündemler söz konusu. Özellikle Yengeç burcunda meydana gelen ay tutulması ve Oğlak burcunda meydana gelen Satürn-Plüto kavuşumu her birimizi 2019 senesini hatırlatacak biçimde etkili olacak. 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda meydana gelen ay tutulması sizin 11. evinizi etkileyecek ve bu artık bir takım hayallerden vazgeçmenizin gerekliliğini size hatırlatıyor olacak. Belki arkadaşlıklardan yana bazı sıkıntılar ve artık arkadaş çevrenizi düzenlemek mecburiyetinde hissedebilirsiniz kendinizi veya kariyer gelirleriniz kariyerle ilgili hayalleriniz noktasında da bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 12 Ocak tarihinde ise Oğlak Burcu'nda yani 5. evinizde meydana gelen satürn Plüto kavuşumu hayatınıza çok güçlü ve heyecan katacak bir değişimi getirmekte. Çocuklarınızla alakalı yeni gelişmeler söz konusu olabilir ve onlara göre hayatınızı dizayn etmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınıza çok ciddi bir aşk gidebilir ve bununla beraber hayatınız kökten değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla sizi biraz zorlayacak ve aynı zamanda heyecanlandıracak yeni ve köklü bir değişim sizi bekliyor olacak. 24-25 Ocak tarihlerinde ise Kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber özellikle 6. evinizde yani iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınızla alakalı konularda yeni bir başlangıç, belki yeni bir rutin hayatınıza dahil edilmesi veya bir iş değişikliği söz konusu olabilir. Aynı zamanda Mars Ocak başından itibaren yay burcuna geçiş yapıyor. Mars'ın yay burcu geçişi aile içerisinde e, hızlı gelişmeler yaşatabilir sizleri ve zaman zaman aile içi huzursuzluklara da sebebiyet verebilir. Ancak aynı zamanda yatırım yapma, taşınma, evle alakalı iş ve projeleri halletme gibi durumlar içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Ay ortasından itibaren Venüs balık burcuna geçiş yapıyor. Yani tam karşınıza 7. elinizde bu sizin için güzel bir zamanın başladığını gösteriyor. İlişkiler evinizde, karşınızdaki partilerinizde Sizinle ilgilendiği romantik dakikalar geçirebildiğiniz birbirinize anlayış ve sevgi dolu tavırlar takındığınız ve ilişkinizi ciddi boyuta taşıma veya evlilik kararı alma noktasında güzel ve şanslı bir dönem içerisinde geçtiğiniz bir süreç olacaktır. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ocak 2020 aslında yoğun bir gündemle bizi bekliyor olacak. Özellikle biliyorsunuz 2019 boyunca yengeç ve onak yaşamış olduğumuz tutulmaların bir benzerini Ocak ayı itibariyle deneyimliyor olacağız. 10 Ocak tarihinde yengeç burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma tabii ki oldukça önemli ve siz de zaten bu tutulmalar döngüsünden doğrudan nasibini alanlardansınız. Özellikle 2019 senesinde. Bu tutulma sizin kariyer evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla Kariyeriniz, geleceğinizle alakalı bir karar sürecine geçtiğinizi söyleyebilirim. Yani geleceğinizi nasıl yönlendirmelisiniz? Bulunduğunuz yerde mi durmalısınız? Yoksa farklı bir alan mı seçmelisiniz? Bu alanda hangi yönlendirmeleri yapmalısınız gibi önemli bir sürece ihtiva ediyor bu tutulma. Ve aslında 2020'nin yaz aylarına kadar size etkileyecek bir kararı vereceksiniz bu noktada. E, aynı zamanda 12 Ocak tarihinde dördüncü evinizde bir Satürn Plüto kavuşumu meydana gelecek. E, bu Satürn Plüto kavuşumu e, köklü bir yenilik, bir taşınma, bir yer değişikliği, ev alımı satımı ve bebeğinlerle aranızdaki e, gelişen durumları e, gösterecek bir e, kavuşum olacaktır. Aynı zamanda 24-25 Ocak tarihlerinde e, bir yeni ay meydana gelecek Kova Burcu'nda. Kova Burcu'nda meydana gelen bu yeni ay ile beraber... Hayatınıza yeni bir aşk, yeni bir heyecan, bir bebek haberi veya bir proje haberi gelme ihtimali oldukça yüksek gözükmekte. Ocak ayı başından itibaren Mars Yay Burcu'nda hareket ediyor olacağı için 3. evinizde yani iletişiminizde kısa mesafeli seyahatlerinizde oldukça hareketli olacağınız ve iletişim tarzınızda biraz daha sert çıkışlar ve öfkeli patlamaları yaşama ihtimalinizin yüksek olacağı bir süreç söz konusu olacak. Ay ortasından itibaren Venüs'ün Balık Burcu geçişiyle de beraber özellikle iş ortamınızda e, güzel e, durumlar yaşayacağınız, işlerinizi kolaylıkla halledeceğiniz, sağlığınızı özen göstereceğiniz, fiziksel değişimleriniz, Çeşimler için güzel adımlar atacağınız, güzel alışkanlıklar için adımlar atacağınız da bir süreç sizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. Ocak 2020 gündemi oldukça yoğun. E, 2019 senesini aratmayacak tutulmalar ve döngüler söz konusu. Yine o, yengeç ve oğlak aksu hareketli olacak haritalarımızda. Dolayısıyla şöyle bir 2019'u gözden geçirip bununla alakalı son evreye geldiğimizde bir ay olacak aynı zamanda. 10 Ocak tarihinde yengeç burcunda bir ay tutulması meydana gelecek sevgili akrepler. Bu ay tutulması sizin 9. evinizde meydana geliyor. Bu da e, uzaklarla alakalı uzaklardan gelebilecek haberler hukuksal meselelerle alakalı sonlanmalar e, hayat ve yaşam görüşünüzdeki değişimleri e, tetikleyecek bir tutulma olacaktır aynı zamanda 12 Ocak tarihinde oğlak burcunda e, bir e, önemli bir kavuşuma e, şahitlik edeceğiz Satürn Plüto kavuşumuna. bu kavuşumda sizin 3. evinizde meydana geleceği için yakın çevre ilişkilerinize ciddi anlamda değerlendireceğiniz, belki kardeşlerinizle aranızda bir mesafe koyacağınız ve belki yeni bir anlaşmaya, yeni bir sözleşme imza atacağınız bir süreç sizi bekliyor olacak sevgili akrepler. 24 Ocak tarihinde ise bir yeni ay var. Bu yeni ay Kova Burcu'nda meydana geliyor. Kova Burcu'nda meydana gelen yeni ay sizin 4. eviniz etkiliyor. Bu da Ev alımı, satımı, taşınma, bebeğinlerle aranızdaki ilişkileri düzenleme noktasında yeni bir döngü içerisinde bulunduğunuzu göstermekte. Ay başından itibaren Mars'ın Yer Burcu'nda hareketine şahitlik edeceğiz. Bu da özellikle e, parasal anlamda e, daha çok kazanmak isteyeceğiniz ve daha çok harcamak isteyeceğiniz bir süreç olacağını gösteriyor. E, bütün girişiminiz ve mücadeleniz esasında daha çok kaynaklarınızı artırmaya yönelik olacaktır. Ay ortasından itibaren ise Venus'un Balık Burcu transiti etkili olmaya başlayacak. Bu da yeni aşklar, yeni ilişkiler, e, sizi heyecanlandıracak konu, e, konular e, romantik günler e, gibi konularda sizi pozitif yönde etkileyecek ve sizi harekete geçirecek bir süreç olacaktır sevgili akrepler. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili yerler ve yükselen burcu ya yay olanlar. Ocak 2020 gündemi oldukça yoğun e, ve e, özellikle 2019'a benzerlikler göstermekte. Hemen 10 Ocak tarihinde Yengeç burcunda meydana gelen bir ay tutulması var. Bu ay tutulması e, sizin 8. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla bir borcun kapanması, e, psikolojik bir meselenin sonlanması veya ortaklaşa e, paylaştığınız miras nafaka gibi konularda çözüme kavuşulmasını e, sağlayabilir aynı zamanda. 12 Ocak tarihinde ise 2. evinizde bir satürn pürütü e kavuşumu ile beraber parasal ve e, özdeğer öz kaynak noktasını sizi çok ciddi biçimde etkileyecek bir değişiklik söz konusu bu noktada. E, belki Yeni bir işe girebilirsiniz, belki işinizden ayrılabilirsiniz, belki çok ciddi bir iş veya para teklifi ile alakalı bir iş değişikliği yapmanız söz konusu olabilir. Tabii ki haritanızın almış olduğu etkilere göre zorlayıcı bir durumdan büyük bir değişikliğe geçiş yapma ihtimaliniz söz konusu olacaktır. Aynı zamanda 24 Ocak tarihinde burcunda bir yeni ay var. burcunda meydana gelen bu yeni ay sizin üçüncü evinize etkiliyor olacak. Bu da çevrenizin değişmesi, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, kardeşlerle aranızda yeni bir diyalog gibi durumları da tetikleyebilir veya yeni bir haber alabilirsiniz bu bağlamda özellikle. Bununla beraber Mars'ın burcunuza geçmesiyle Ocak ayı boyunca oldukça hırslı, oldukça motive ve enerjik hissedeceğiniz zaman zaman öfkeli tutumlar sergileceğiniz de bir süreç söz konusu olacaktır. Ve ay ortasından itibaren Venüs'ün balık burcuna geçmesiyle ev alma, ev taşıma, ebeveynlerle, aile büyükleriyle alakalı pozitif gelişmeler yaşama, evinizde mutlu ve huzurlu hissetme gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ocak 2020 gündemi siz sevgili oğlakları doğrudan etkili olacak. Çünkü 2019 senesi boyunca tutulmalar hep burcunuzda ve tam karşınızda meydana geldi. Bu ayda bir benzerini deneyimleyeceğiz. Özellikle 10 Ocak tarihinde 7. evinizde Yengeç Burcu'nda meydana gelen ay tutulması ilişkilerle alakalı çok önemli bir karar ve artık köprüden önceki son çıkışa girdiğinizi göstermekte ortaklıklar, ilişkiler, evlilikler noktasında bir karar sürecine gireceksiniz ve artık bu alanda bir tamamlanma yaşayacaksınız sevgili oğlaklar. 12 Ocak tarihinde ise burcunuzda bir satürn-plüto kavuşumu söz konusu olacak. Bu hayatınızın her alanında sizi çok ciddi ve kökten etkileyecek bir gelişmeye işaret etmekte. E, fiziksel görmüşünüzden tutun da e, kariyer hayatınız, ilişkilere bakış açınız, kendinizi ifade ediş tarzınız gibi birçok alanda e, önemli değişiklikler ve önemli dönüşümler yaşama imkanını elde edeceksiniz. 24 Ocak tarihinde ise kova burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayda sizin ikinci eviniz etkili olacak. Dolayısıyla artık kendi kaynaklarınız, parasal durumlarınız, kendinize vermiş olduğunuz değer noktasında çok önemli bir karar evresine gelip artık bu uygulamayı başlatacağınız bir süreçte söz konusu olacağı benziyor. Mars'ın yay burcuna geçmesiyle beraber özellikle bu ay içerisinde bilinçaltı sorunları çok fazla gündeme gelebilir. Uykusuz geceler, kabuslar, geçmişle alakalı kapanmayan hesaplar. Kendinize kızgınlıklarınız ve öfkeleriniz gibi konular sizi biraz yorsa da dediğim gibi diğer süreçler Oldukça e, hayatınızda pozitif bir ilme kazanmanızı sağlayacaktır. Ay ortasından itibaren Venüs'te burcuna geçecek. Bu çok önemli anlaşmalar, güzel seyahat imkanları, yakın çevre ilişkilerinde pozitif gelişmeler, belki kardeşlerinizin hayatında yaşanacak güzel gelişmelerle e, ilgileneceğiniz izi de gösterebilir aynı zamanda. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen borcu kova olanlar. Ocak 2020 gündemi oldukça yoğun bir ay tutulması ve çok önemli bir kavuşumdan bahsedeceğim. Yine yengeç ve oğlak aksı hareketli olacak. Bu noktada 12. ev ve 6. ev hareketi devam ediyor olacak sizin açınızdan. 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu işle alakalı önemli bir değişiklik, iş arkadaşlarınızla alakalı veya günlük mücadele etmiş olduğunuz alanlarla alakalı önemli bir dönüm noktasına geldiğinizi göstermekte. Aynı zamanda sağlığınızla alakalı da bir konunun kapanması söz konusu olabilir. Bununla beraber 12 Ocak tarihinde 12. evinizde Satürn-Plüto kavuşumu söz konusu olacak. Bu içsel anlamda çok ciddi bir yapılanma ve çok güçlü bir dönüşüm geçirdiğinizi göstermekte, yaşayacağınız e, e, Değerlendirmeler, kayıplar, başlangıçlar sizi çok güçlü bir birey haline getirecektir. Aynı zamanda 24 Ocak tarihinde burcunuzda bir yeni ay var. Hemen akabinde bu yeni ayla beraber yeniden doğduğunuz, yeniden farklı bir biçimde kendinizi dış dünyaya tanıttığınız bir süreç deneyimleyeceksiniz. Bu açıdan da hemen arkasından gelecek olan yeni ay sizi pozitif yönde etkileyecektir. Mars'ın ay başından itibaren yay burcunda bulunmasıyla çok fazla sosyal çevre içerisine gireceğinizi, çok kişiyle tanışacağınızı ve e, paralar, e, gelirler, kariyer gelirleri noktasında da güzel e, kazançlar elde etme ihtimalinizin ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Ve gruplara liderlik yapma ihtimaliniz de söz konusu olacaktır. Ay ortasından itibaren ise venüs balık burcuna geçiş yapıyor. Sizin ikinci evinize dolayısıyla parasal anlamda ciddi... E, Kaynaklar, pozitif durumlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda güzellik harcamaları da yapmanız söz konusu olabilir. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ocak ayı gündemi hayli yoğun. Ee, özellikle e, 2019'un bir benzer bölümünde fragmanını yaşıyor olacağız. Çünkü 2019 senesi boyunca çözümleyemeyeceğimiz çözümleyemediğimiz şeyleri bu ay içerisinde sıkıştırıp çözümlemeye çalışacağız. Özellikle 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda meydana gelen ay tutulmasıyla bu e Belki bir ilişkiyi sonlandıracaksınız, belki çocuklarınızla alakalı önemli bir meselenin sonuna geleceksiniz. 12 Ocak'ta ise 11. evinizde bir Satürn-Pürüt'e kavuşumu söz konusu. Bu çok önemli ve çok güçlü bir çevre içerisine girme ihtimalinizi veya kariyer gelirinizi artıracak yeni bir terfi veya yeni bir iş değişiminin sizi beklediğini göstermekte. Aynı zamanda güçlü arkadaşlıkları da işaret etmektedir. Ee, ve 24 Ocak tarihinde ise burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin 12. evinize etkiliyor. Bu da özellikle içsel anlamda yeni bir sürecin başladığı ve biraz daha dinlenmek istediğiniz, biraz daha kendi içinizde bir muhasebe yapmak ihtiyacı içerisinde olduğunuz bir süreci gösteriyor olacak. Ay başından itibaren Mars'ın 7. evdeki hareketiyle kariyer anlamında oldukça hırslı ve rekabetçi olacağınız ve aynı zamanda patronlar, üstler, ebeveynlerle zaman zaman tartışmalar ve problemler yaşama ihtimalinizin olacağı bir süreç söz konusu iken ay ortasından itibaren Venüs'ün burcunuza geçmesiyle başlıyoruz. E daha şanslı hissedeceğiniz, daha pozitif hissedeceğiniz, fiziksel anlamda daha güzel, daha yakışıklı, daha çekici hissedeceğiniz bir süreç olacaktır. Daha çok kişisel bakımınıza önem verebilirsiniz ve insanları etkileme ve kendinizi dinletebilme potansiyel ve de bu doğrultuda artacaktır. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Ocak ayı yorumlarım bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada çekilişe katılmayı unutmayın. Bir çekiliş düzenliyorum. Eğer videonun başlangıcına denk gelmediyseniz lütfen orayı tekrar dinleyin. Şartlarını paylaşmıştım. Aşağıda da paylaşmaya çalışacağım. Herkese bol şans, güzel bir 2020 diliyorum. Yeni yılda bütün istekleriniz, bütün hayalleriniz, bütün temennileriniz sizin için en hayırlı bir biçimde gerçekleşsin inşallah. Ve dilek ve istekleriniz aynı zamanda lütfen başkalarının kötülükleri üzerine olmasın arkadaşlar. Her birimiz kendi yolculuğumuzdan kendi ışığımızı bulup kendimizi en iyi biçimde sergileyebilme imkanını elde edelim inşallah bu yıl içerisinde. Bu arada e, böyle bir konuşma yapma e, ihtiyacı hissettim. Her sene olur ya. E, ben e, bu kanalı 2018'in e, Ocak ayında açmıştım. 2 e, yıldır e, sizler için e, içerikler paylaşıyorum özellikle. Aslında kanalı e, salt astroloji üzerine açmamıştım. Farklı alanlarda da e, bilgilerimi paylaşmak istiyordum. Ancak sizlerin talebi bu yönde olduğu için daha çok bu alana kaydık. Yani ben 2 yıldır farklı İçerikler paylaşmaya gayret gösteriyorum ve e, son bir yıldır özellikle 2019 senesi boyunca sizler beni daha çok takip ettiniz ve daha çok e, etkileşim içerisine girdik. Birçok arkadaşa danışmanlık verdim. Birçoğunuzla e, bu kanal vasıtasıyla e, tanışmış oldum. Çok da memnun oldum. Bu yüzden bana göstermiş olduğunuz destekler e, bana ayırdığınız vakit için her birinize teker teker e, teşekkür etmek istiyorum. Sizler olduğunuz sürece benim burada yapmış olduğum şey anlam taşıyor. Dolayısıyla sizlerden gelen en ufak pozitif veya en ufak negatif yorum beni doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda ne kadar çok bana desteklerinizi gösterirseniz aslında ben o kadar çok kişiye ulaşmış olmanın verdiği heyecanla bildiğim her şeyi paylaşmak istiyorum. Bu, bu açıdan kanalıma abone olursanız. Beni bu bağlamda pozitif yönde etkilemiş olursunuz. 2020'de ne gibi içerikler bekliyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz aynı zamanda. Bu bahsetmiş olduğum yorum dışında, çekiliş dışında. Umarım güzel bir sene sizleri ve bizleri bekliyor olur. Hoşçakalın.